Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün size PUBG Mobile Lite oynayacağız hadi başlayalım. arkadaşlar direkt şuraya inince. İyi geldi film tabii ki bunlar. İşte bu kötü oldu arkadaşlar. Çünkü ikimiz aynı yere indik şunla. Hemen silah bulmalıyım. Arkadaşlar buradan silah bulamayacağız herhalde. et evet ateş sanırım bana doğru etrafı çevirdiler arkadaşlar hızlıca kaçmalıyım veya bir silah bulmalıyım Buldum ağabey bu pek işe yaramaz diye de bir deneyeceğiz. Vuru düzgün bir silah bulursan. Evet bir silahım da. Şuan benim yakınımda bir yere ateş ediliyor. Sanırım bana ateş ediliyor bir bakayım. Derde gitmeliyim ama onlar neredey göremedim Heh, bir silah daha geldi ama bu silahla bu silah Mermileri sanırım eşit Bu yüzden başka bir silah alabilirim biraz da Evet arkadaşlar eşit Buradan bir şekilde kurtulayım. Bu bir şey de yoktu tahmin ettiğim gibi. Şunu değiş Arkadaşlar aslında şu an ben bir araba düşünüyorum. Yani bulmak. Aslında Uzi alacaktım ama bence bunlar iyi. Şimdi arkadaşlar önce bir araba bulmak. Şu işareti kaldırayım. Ha gördüm birini. Ve Bir kötü oldu. Hadi be tam çıkıyorum Arkadaşlar bu neyse bir oyun daha oynayayım sonra kanalı kapatayım bu arada arkadaşlar yani çok az abone var birazcık abone olmanızı istemek durumundayım bu arada çok abone olursa cidden bir güzel bir video çıkmayı düşünüyorum Yes. sağ tam burada ineceğim. Böyle şuraya kadar. Yine çatışma çıkabilir arkadaşlar ama bu riski alacağım. Güzel tam arabalarını yandı. Bu çalışıyor Hadi be, çalışmıyormuş. Yine çatışma çıktı arkadaşlar. Yani burada fazla durmasam iyi olacak ama. Şunları da almazsam olmuyor. Bu güzel işte. Bir tane de olsa bir araba buldum. Sen korkturdum sen. Arkadaşlar vallahi nasıl desember mi filan kalmadı yani. Şimdi acayip mermi bulamadayım yani, kalmadı Arkadaşlar yani hızı bilen bir araba bulmaya çalışıyorum ama bundan da başka çarpıya bulamıyorum Şurada sanırım öldü ama Yine mi? Aslında silah değiştireceğim. Tamam geri gideceğim. Eğer başarabilirsem. birazcık hızlı gidersek hadi be hadi hadi hadi hangisinin benzinle artık daha çok sonu alacağım. bunun az. Aslında seni alacağım. Turbo ile gitmeyeceğim. Arkadaşlar bir tane sağlam araba bulmaya çalışacağım Daha çok daha. Evet bir dakika ve evet, devam ediyoruz bir dakika yine bir çatışma daha var ama bu sefer uzakta Yani ben öyle düşünüyorum devam edelim Evet. Kaç kişi kalmış Adem. Ya yok böyle ya Neyse çoktan dokuzuncu olduk arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim bu arada cidden abone sayısı birazcık düşük. Onu bir yükseltelim. Neyse. Görüşm bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.